Arkadaşlar merhaba. İddaa tahmin kupon paylaşım merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün 17 Şubat 2021. Sizler için 6 tane maç hazırladım. 2 tane kuponum var. Onları arada vereceğim. İlk maçımızla başlayalım arkadaşlar. 205 295 95 2 45 Evet, ilk maçımız arkadaşlar Almanya Bölgeselliğinden, Güneybatı Homburg-Sar, Freiburg 2 bu maça e, karşılıklı gol var almadık arkadaşlar. 2.5 üst'e gittik çünkü 2.5 üstüne güvendiğim bir maç. Her ne kadar Excel %75 6 gösterse de bu maç üst'e gideceğini düşünüyorum. <gülüyor> Aslında oranlar değişmiş bir diğer orana bakalım. 2 12 85 2.5 2. Maç üstü. Excel'de yaptığımız zaman. Evet arkadaşlar maç. Oranlar sürekli değiştiği için. ilk oranları baz alıyoruz. Bu maçta karşılıklı gol var ve üst bekliyorum. Bizim tercihimiz üst. 1.55'den değerlendirebilirsiniz bu maçımızı. <gülüyor> Dileyen karşılıklı gol varını alabilir bu maçın. Hemen ikinci maçımıza geçelim. Slovanya Privliga'dan. Alüminiş Celsje maçı 2-75-2-90-1-90 Evet maçımız üst ve karşılıklı gol var maçı 2'den 2 oynayabilirsiniz. Ama en e, ideal tercih arkadaşlar yani benim tercihim size sunacağım tercih ilk yarı gol var 0.5 üst 1.30. ilk yarıdan gol geleceğini düşünüyorum bu maçta. Tabi ben 1.30 bana yetmiyor diyorsanız 2.5 üstünü alabilirsiniz bu maçı. Ben ilk yarı gol varını değerlendireceğim bir kuponumda. Dilyen bu maçın 2'den ikisini alabilir ama risklidir. Yani taraf bahsi biraz risklidir arkadaşlar. 2'den 2 oranı 2.80. Yani sistem kuponlarında değerlendirilebilir bu maç. Öyle söyleyeyim. Bu maçın üstünü de alabilirsiniz. Karşılıklı gol varını da alabilirsiniz. Ben ilk yarı 0.5 üstünü değerlendirdim. Üçüncü maçımıza geçelim arkadaşlar. 2.35-3.10-2.05 2.35-3.10-2.05 Evet yine karşılıklı gol var ve üst beklediğimiz bir maç. Maç birden bir bitebilir. İsviçre Süper Ligi'nden Gallen-Luzer maçı 2.5 üstüne güveniyorum ve 2.5 üst tercihini söylüyorum ben sizlere arkadaşlar. Tercih sizin. 1.35 oran bana yetiyor diyorsanız 2.5 üstünü alabilirsiniz. Tabi oran yükseltmek isteyenler 1 ve 2.5 üstünü alabilir 3 oranda. Biraz riskli. Tabi aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Dördüncü maçımız arkadaşlar. İngiltere Tropik pasından Sunderland Lincoln maçı. 215, 270, 2.55. 215, 270, 2.55. Evet arkadaşlar yine üst sıfır karşılıklı gol var beklediğimiz bir maç. Maç birden bir bitebilir. Bunları <gülüyor> değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. İlk yarı maç sonucunu değerlendirebilirsiniz. Maç birden bir bitebilir. Birden bir oranı 3.25. Tabi biz bunun ilk yarı 0.5 üstüne aldık. 1.40 oranda. Aklınıza yatıyorsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. İlk yarı 0.5 üst. Bu maçta ilk yarıdan gol çıkacağını düşünüyorum. İlk kuponumuzu verelim arkadaşlar. Sevilla Dortmund karşılıklı gol var. Borne Rotterham Rotterdam 2.5 üst. Hemen bir sonraki maçımıza geçelim. İngiltere Şampiyonlar Ligi'nden arkadaşlar OPR Brentford maçı saat 22'de başlayacak. Hemen oranları bir bakalım. 3.25 3.11 65 3.25 3.11.65 biliyorsunuz Brentford liderliğe oynuyor. Yine karşılıklı gol var ve üst beklediğimiz bir maç. Maç, maç sonucu 2. Iki. Yani 2'yi değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. 2'den 2, 0'dan 2. Hangisi size uyuyorsa onu değerlendirebilirsiniz. Tabii bizim tercihimiz üst ve karşılıklı gol var. Yani nasıl üste gider arkadaşlar? Ev sahibinin de katkılarıyla üste gidecek bir maç. Şöyle söyleyeyim. ikinci sıradaki Brentford 57 puanda. Bu maçı mutlak surette kazanması lazım. Ve 18. sıradaki OPR. Bugün karşılık vereceğini düşünüyorum. Maç üste gider. Açılan oranlar onu gösteriyor. Bu maçın da 2 ve 2.5 üstünü değerlendirebilirsiniz. 2 ve 2.5 üst oranı. 2.40 arkadaşlar. Tabi bunları sistem kuponlarında değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki maçımıza geçmeden önce kuponumuzu verelim arkadaşlar. 3.37 orandan oluşuyor. Osten de Genk maçı 2.5 üst. Sunderland-Lincoln City ilk yarı 0.5 üst. Porto-Juventus maç sonucu 2 aklınıza yatarsa değerlendirebilirsiniz bu kuponumuzu da Evet bir sonraki maçımıza geçelim Yine İngiltere Şans Ligi'nden Bournemouth Rotterham maçı 1.63 13 60 1.63 13 3.60 Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Excel bize karşılıklı gol var ve üst diyor. Karşılıklı gol var oranı 1.55 üst oranı 1.55. Biz üstü kullandık. Yani üst tercihini kullandık arkadaşlar. Sizin de aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Bir de şöyle bir şey göstereyim arkadaşlar. daha evvel ben ee, bakın bunlar kayıtlı kuponlar arkadaşlar hafta sonu için telefonlarda bizi rahat bıraksa hafta sonu için arkadaşlar ben şöyle bir kupon hazırlamayı düşünüyorum ilk yarı sıfır buçuk üst bakın 20 maçta 17 tane maç Başarılı bir şekilde geldi. Toplam oranı 297 oran. Yani istiyorsanız sizinle paylaşabilirim. Hafta sonu için. Yine bir tane başka bir kupon göstereyim. Başarılı bir şekilde geliyor arkadaşlar bunlar. İlk yarı 0.5 üstler dediğimiz maç arkadaşlar. Yine 20'de 15 yaptık. Bu da ve oranlar da 1.40, 1.40, 1.30, 140, 1.30, 1.40. Yani o şekilde gidiyor arkadaşlar. Tabi talihsizlik, bazen talihsizlik yaşayabiliyoruz. Bunun oranı mesela 343 oran arkadaşlar. Bunun gibi kupon paylaşmamı istiyorsanız sizinle paylaşabilirim. Hafta sonu için. Dün mesela video çekemedim arkadaşlar. Bülten'de bulunan 4 tane maç üst bitecek maçı seçmiştim ama paylaşamadım maalesef. Zamanım olmadı. Kupon da geldi. Dediğim gibi arkadaşlar. Hafta sonu için istiyorsanız 20 maç şeklinde yani 3 lira atıp 1000 lira alacağınız bir kupon paylaşmayı düşünüyorum. Maçlarımız bu şekil. Herkese bol şans, bol kazançlar diliyorum arkadaşlar.